Herkese merhaba ben Tolga Özbek bugün sizlere F-16 satışı ile ilgili Türkiye'ye bir Amerika bir yeşil ışık mı yakıyor son gelişmeler ışığında bu yayınlanan mektup neyi ifade ediyor konusunu birlikte konuşmaya çalışacağız gerçekten bu F-16 satışına onay çıkıyor mu yoksa bu mektubun başka bir amacım var bugünkü videomuzda buna bakacağız. Öncelikli olarak stüdyoda bu benim ikinci video hazırlık çalışmam. Yavaş yavaş ayarlarımızı oturtuyoruz. İşte ışıktır, sestir, ortamdır. Burada da efsane bu görmüş olduğunuz fırlatma koltuğuna aylar sonra yeniden oturabildim. Ve bu ilk fırlatma koltuğu videosunda da konumuz F16 zaten. Lütfen videonun altına bu video ile ilgili işte ışıktır, sestir veya kadrajdır bunlarla ilgili lütfen yorumlarınızı yazın. Ben de bu buradaki çekim ortamındaki çalışmalarımı daha iyi hale getirmeye çalışım. Sizin yorumlarınız çok önemli. Teknik konuların arkasından başka bir teknik konuya doğru geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı dün akşam bir mektup paylaştı. Aslında bu mektup 17 Mart tarihliydi ama kamuoyuna yeni verildi. Bu mektupta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Yasama Yetkilisi Naz Durakoğlu imzalı bu mektupta Türkiye'nin ve Amerika'nın ilişkilerinin gerginliğine dikkat çekildi ama F-16 satışıyla ilgili olarak da bölgedeki kötü niyetli nüfus için bu önemli bir caydırıcılık vurgusu gerçekleştirildi. Yani bu mektup aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden'ın görüşmesi sonrasında gündeme getirilmiş bir mektup. Biden diyor ki ben Amerika'daki kongreden geçecek bu izin kongreye herhangi bir baskıda bulunamam senatörler bağımsız özgür istedikleri kararları verirler ama ben buna bunlara bu senatörlere Türkiye'nin yaklaşımının doğru olduğunu Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetmemesi gerektiğini ve F-16 satışına da onay verilmesi gerektiğini bu Dışişleri Bakanlığı mektubuyla ortaya koyuyorum dedi. Bu tür satışlarda daha önceki videolarımızda da çok fazla söyledik. Bazı arkadaşlarımız da beni eleştiriyor. Çok tekrar yapıyorsun diye ama hikayenin bütününü ortaya koyarken bu detaylar çok önemli. Satışlar belirli bir miktarın üzerindeyse yani öyle bir tane iki tane değil işte 40 tane Türkiye'nin aldığı gibi F-16 alıyorsanız bunların onayları kongreden geçiyor. Fakat Türkiye karşıtlığı gerçekten son yıllarda acayip bir rüzgar almış durumda Amerikan Kongresi'nde hem cumhuriyetçiler hem demokratlar bu satışa karşı ve bunlarla ilgili epey böyle bir işte mektuplar iki tarafında çıkışlar ortak çıkışları ortaya görüyor. Yani Amerikan Kongresi Türkiye karşı bu F16 satışına adeta birleşmiş durum birleşmiş durumda. Bakalım Biden'ın Dışişleri Bakanlığı üzerinden bu mektubu ne kadar etkili olacak. Karar çıkacak mı çıkmayacak mı ben de merakla bekliyorum. Ama bu mektubunda ifade ettiği doğru bir nokta var. Bölgede güç dengeleri açısından malum Rusya'nın Ukrayna'yı saldırması işgal etme girişimiyle birlikte tansiyon çok yükselmiş durumda. Bu adımda bir denge politikasının çok önemli bir meyvesi olabilir. Türkiye gerçekten bu savaşta hem Ukrayna hem Rusya arasında... Çok hassas bir noktada işte bir tarafta bakıyorsunuz Rusya önemli bir ticari ortak her yıl milyonlarca turist geliyor Türkiye Rusya'dan Türkiye doğalgaz alıyor petrol alıyor ciddi ilişkiler var Ukrayna tarafına bakıyorsunuz savunma sanayi konusunda çok büyük ilişkiler var ticaret var yine turizm var iki ülke arasında. Gerçekten denge iki tarafı barıştırmaya çalışıyor ve istikrarlı bir politika izliyor. E, bu açıdan da e, batı açısından da Türkiye'nin önemi daha da artmış durumda. Çünkü Türkiye'nin önünde devamlı böyle teklifler geliyor. Bu F-16 konusunda da Amerika e, en azından Biden ben iyi niyetimi gösterdim top kongrede diyor. Bu olumlu mu gelir olumsuz mu gelir bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama süreç gerçekten uzuyor. Şimdi bu süreçte birlikte eğer... Amerika Kongresi diyelim ki, Amerikan Kongresi Türkiye F-16 satışını onayladı diyelim. Geçtiğimiz gün, sitemizde de bu tür haberlere çok sık yer veriyoruz. Tolgozbek.com'da, e, Bulgaristan'ın bir F-16 Blok 70 talebi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Rakam komik, 8 tane uçak, 4'ü tek kişilik, 4'ü çift kişilik. Bu uçaklarla ilgili sonuç, son onaylar çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve satışı da yaklaşık 1.6 milyar dolara bağladılar. Şimdi... Bulgaristan'a verilecek bu 8 uçağın teslimat tarihi 4 yıl sonra yani 2026'da başlayacak. Yani görüyorsunuz 4 yıllık bir bekleme süresi var. Türkiye niye istiyor bu F-16'ları, blok 70'leri? Bir kere işte AS adarı gibi daha üstün özellikleri var. Arada ihtiyaç için bu gap filler olarak adlandırılan yani F-35'i alamadık. Elimizdeki F-16'ları modernize edeceğiz 80'ini. 40' da yeni uçak alacağız. Ve bu aradaki boşluğu dolduracak bir uçak. Şimdi bu uçaklar ne zaman gelecek? Bulgaristan'a 2026 tarihi verilirken bu e, teslimat sürecinin en erken benim tahminim 2026 sonu 27-28'lerde başlayabilir. Bu süreç daha da uzarsa daha da kayacak. 2030'dan neredeyse milli muhalep uçakla beraber kesecek tarihler. Ee, bu açıdan da bu teslimat konusunda da böyle bir soru işareti koymakta fayda var. Niye peki bu kadar uzamış durumda teslimat? Ee, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri eski General Dynamics Lockheed Martin F-16 üretimindeki asıl gücünü F-35 üretimine kaydırmış durumda. Yeni bir üretim tesisine fonaltılar taşındı ve yavaş yavaş yapıyor bu uçakları. Muhtemel Türkiye'nin onayı gelirse 40 adetlik uçak bunlar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde üretilmesi çok yüksek ihtimalli ve tabii ki maliyetler karşılaştırılacak, bakılacak bunlarla ilgili. Buraya mı gidecek? Nasıl buna nasıl bir tekerleği nasıl döndürecekler bu projede? Ben de onu merakla bekliyorum. Sonuçta Herkes diyebilir ki ya Türkiye'nin nereden baksanız 300'e yakın F-16 üretmiş bu konuyla ilgili çok ciddi bir tecrübesi var. Bu işler hızlı bir şekilde yapılır diyebilirsiniz ama o işler bu kadar hızlı yürümüyor. Havacılıkta bir laf vardır. Bugün kontratı atsanız e, onun bir uçak haline bir sistem haline gelmesi minimum 18 ay sürüyor. Çünkü sadece işte gövdeyi birleştir parçalar değil o parçalar dünyanın dört bir tarafında yapılıyor. Motor kez aynı şekilde, sistemler kez aynı şekilde bunların araya gelmesi minimum 18 ay sürüyor. 18 aydan önce verilen süreçler ya elinde satamadığı bir uçak vardır, müşterinin vazgeçtiği bir uçak vardır veya başka amaçlı mevcut bir uçağa modifiye edilerek verilecektir. Bunu da kenara koymakta, unutmamakta fayda var. Bakalım nasıl bir şey izleyecek. Bu süreç teslimat süreçleri de çok çok önemli. Ama gözüken o ki Türk Hava Kuvvetleri bu aradaki boşluğu F-16'ların blok 70'iyle kapatmayı hedefliyor. Umarız milli muharip uçak konusunda fazla bir gecikme olmadan proje zamanında programında takviminde yürür. E, hedef biliyorsunuz 18 Mart 2023'te fabrikadan çıkartılması sonra 2026 gibi test uçuşlarının başlaması ve önde de seri üretime geçmek için 4 yıllık bir süreç var. Havacılıkta gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar bazı süreçler devam ediyor. İşte hatırlayacaksınız son günlerde Milli Muharip uçağın motoru konusunda tekrar sil baştan oldu bazı konular, çalışmalar. Umarız vakit ve zaman kaybetmeden bunlarla ilgili çalışmalar devam eder ve hızlı bir şekilde de bunlar hayata geçirilir diyoruz. Evet, bugünkü videomuzda F-16 satışı ile ilgili gelişmeleri sizlere değerlendirmeye çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Çekim teknikleri ile ilgili de her zaman yorumlarınızı, görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bunları da yazmayı unutmayın. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberleri takip etmek için tolgozbek.com Özbek.com sitemiz sizleri bekliyor. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmanız, mümkünse katıl tuşuyla destek vermeniz ve her şeyden önemli o beğen tuşuna basmanız çok çok önemli. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık dolu günler diliyorum.